Sanma seni unuturum arar yine de bu olur Sanma seni unuturum arar yine de bu olur İki gel yakar Son gördüğüm ben o İki yanım yağamadım Son gördüğüm ben o Acımaya canım sana Sen Günayılmış bir Biri sana biri bana iki kurşun oynayırmış hele biri sana biri bana adım adım mefazasız Acımadın vefasız sen bana, ben de ben de acımayacağım sana. Ah, ah kurgan oldu, iki kurşun ayırdım valla, iki kurşun ayırdım, biri sana biri bana. Kapanmıyor yaralarım Her gün seni ben ararım Kapanmıyor yaralarım Her gün seni ben ararım Sen gittin gidelim Kuraları ben liderim Sen gitin gider canım Kuraları ben liderim Acımadığım yarim sana Senden uşa biri sana biri bana. iki kurşun ayır ah, sana